Egem TV ve Anadolu Ortak Yayın Platformu Bere TV ekranlarında yeni bir seçim özel programıyla daha karşınızdayız. Evet artık seçim ortamına girdik, seçim dönemine girdik. Konuklarımız da program adından da anlaşılacağı gibi siyasetçiler. Konuğumuz bu dönemde bugünkü konuğumuz DEVA Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi Uşak İl Başkanı Avukat Yusuf Burak Ünal Erol hoş geldiniz. Hoş bulduk kıymetli Ali Osman Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ee, Bizleri burada aradığınız için çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Her zaman e, konuğumuz olmanızı, her zaman düşüncelerinizi, duygularınızı, e, uşakla ilgili önerilerinizi e, bizler aracılığıyla paylaşmanızı her zaman isteriz, bekleriz. Çok teşekkür bekleriz. ederiz. Çok sağ olun. Evet, e, Yusuf Bey, e, Öncelikle bize bir Deva Partisi'ni anlatabilir misiniz? Evet. Deva Partisi siyasi elfazenin neresindedir? Neler evet. öngörmekte e, Türkiye için, uşak için düşünceleri, çözüm önerileri nelerdir Deva Partisi'nin? Evet. 9 Mart 2022'de Demokrasif Partisi Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan'ın önderliğinde kurulan bir parti. Bugün itibariyle Allah hamdolsun 81 il ve Türkiye'de 763 ilçede örgütlenebilmiş, teşkilatlanabilmiş bir parti. <Gülüyor> Siyasetin neresinde konusuna gelince malumunuz üzere artık siyaset tamamen merkeze kaymaya başladı tüm partiler bakımından. Ya radikalleşti ya merkeze kaydı. Aynen öyle. Ya radikalleşiyoruz ya merkeze kayıyoruz. Ee, seçimi kazanmak isteyen her ittifakta aslında artık merkezde olmak da zorunda. Yani bundan beş yıl önce Cumhuriyet Halk Partisi, Deva Partisi, İyi Parti, ve Saadet Partisi'nin Gelecek ve Deva Partisi'nde ayırıyorum. Yani Gelecek ve e, Saadet ve CHP'nin aynı çatı altında bulunabileceğini bundan bana 10 yıl önce söyleseniz ben size gülerdim. Akıl sağlığı yerindeyim. <gülüyor> Aynen öyle. Ki bugün bunu söyleyen e, CHP'de ve Saadet Partisi'ndeki arkadaşlarımız, dostlarımız da aynı şekilde bunu söylüyor yani. Türkiye'de bu e, başkanlık sistemiyle beraber dediğiniz gibi gerçekten ya radikalleşiyorsunuz ya da merkezi merkeze gelip tüm seçmenin gönlünü kazanmanız gerekiyor. Bugün biz e, siyasetin merkezinde olmasını yeğlemiş bir partiyiz. Partimiz oluşturan insanlara baktığımızda veya yapımıza baktığımızda üye kayıtlarımızda şunları görüyoruz Ali Osman Bey. Bizim 180 bin civarında bir üyemiz var, 200 bine yaklaşan bir üyemiz var. Tam rakamları çok hatırlamıyorum ama 190'ını devirmiş olmamız lazım. E, Genelde %30 AK Partili, %20 CHP'li, %10 daha önce Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy vermiş insanlar, daha önce hiçbir partide siyasi üyeliği bulunmayan insanlar, e, eski adı, adı HDP, şimdiki adı Yeşil Sol'a vermiş Kürtler yine aynı şekilde var. Biz Türkiye'nin siyasetinde kendimizi merkezileş konumunda mer Türkiye'nin siyasetinde merkezi bir konumda kendimizi yeğliyoruz. Bu şekilde siyaset yapmaya çalışıyoruz. Millet İttifakı'nın önemli bir parçası olduk. Bu Millet İttifakı'nın önemli bir parçası olmamız da bizim bir günde olduğumuz bir durum değil. Öncelikle masanın hukukuna inanmamız gerekti. Biz masanın hukukuna inandık. Masaya inandık ve dikkat etmişseniz parlamenter sistem görüşmeleri için başlayan Altılı Masa daha sonra Millet İttifakı'nın bileşenlerini oluşturdu. Bugün itibariyle Türkiye'de üzüldüğüm bir nokta var ama maalesef ki 81 il seçim bölgesinde, 87 seçim bölgesinde, 81 ilimizde kendi logomuzla seçime giremiyoruz. Fakat bu oluşturulan sistem, başkanlık sistemi maalesef ki bizim gibi siyasete inatılmış partilerin kendisini açıkça denemesine de çok izin vermiyor. Çünkü bir oy oranımızı bilmiyoruz. Kendimizi ne kadar bir potansiyel olduğumuzu da çok kestiremedik. Ee, Gelecekte Deva Demokrat ve Saadet Partileri e, Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden ve aynı zamanda İyi Parti de e, belli bölgelerde Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden seçime girdi. Oluşturan modülde, işlenen gerçekleştirilecek modülde bu şekilde CHP listelerine destek verilerek daha fazla milletvekili alınması amaçlandı. Bizim şu an için Deva Partisi olarak 26 tane CHP kontenjanından girmiş seçim arkadaşımız bulunuyor. Kendi bölgemizde İzmir ve inşallah Manisa'da milletvekillerimizi çıkartacağız. Ege bölgesi için konuşuyorum. Bu İzmir ve Manisa milletvekillerimiz aynı zamanda bizim ablalarımız ikisi de hanım. Kendisi kadın. Birisi eski devlet bakanımız Selmaliye Kavaf. Manisa milletvekilimiz olacak Allah izin verirse yarın ona da bir programımız var. Kula ve e de. Bu bölge milletvekillerimizle beraber tüm uşağın, tüm bölgelerimizin dertlerini dinleyeceklerini yanıyorum ben. Deva Partisi şu anki Türkiye'yi nasıl görüyor, nasıl değerlendiriyor ekonomik olarak, kültürel olarak sosyal yaşam anlamında? Şimdi şöyle ki görüyorsunuz? bu soruya sadece bir parti olarak cevap vermemek gerekiyor. Çünkü siyasi partileri oluşturanlar da toplumun kendileri ben öyle düşünüyorum. Siz Türkiye'yi nasıl görüyorsunuz? İnanır mısınız Deva Partisi'de Türkiye öyle görüyor. Ee, bunun için zaten siyaset yapıyoruz. Sizde bizim Türkiye'nin makul insanlar olarak görüşümüz hiçbir şekilde siyasi görüş önemli değil. Makul insanlar olarak Türkiye gördüğümüz noktada hep aynı sorunlar söyleniyor bize vatandaştan. Diyorlar ki ekonomi kötü. Ekonominin kötü olmasının bir adalet kötü. İşsizlik artma, artış eğiliminde sürekli artıyor. Enflasyon gün geçtikçe artıyor. Aylık enflasyon belli noktalara çok çok pik yapıyor. Ee, yalnız Türkiye iyi yönetildiğinde, ehliyetli ve liyakatli kadroların iyi yönettiği bir Türkiye olduğunda, adalet mekanizmamızı gerçekten işlevsel hale getirdiğimizde, Türkiye'nin polis devleti olmadığında, ki polis devletinde çok kısa açayım, Türkiye'de sadece veya bir ülkede yöneticilerin kuralla bağlı olmayıp yönetilenlerin kuralla bağlı olunduğu bir ülkede maalesef ki hem ekonomik çöküş olur hem ahlaki çöküş olur. Çünkü Allah korusun ekonomik çöküş ahlaki çöküşü de beraberinde getirebilir. Rahmetli Demirel'in olması lazım. Diyor ki enflasyon ahlaksızlığa yol açar diyor bu enflasyon ortamı, bu ekonomik belirsizlik hakikaten Türkiye'de belli de bir ahlakın çöküşüne izin verdiğini ben görüyorum. Türkiye şu an için bir çıkmazda görünüyor ama sadece 13 günlüğüne bir çıkmazda görünüyor. Allah izin verirse benim bizim niyetimiz 15 Mayıs sabahında Millet İttifakı'nın birleşenleri olarak bu seçimi kazanıp gerekli tüm devlet kurumlarımızda bu cümle hep kullanılıyor, kullanıldıkça da biraz değerinin de düştüğünü düşün görüyorum ama bu cümlenin de başka bir e, alternatif olmadığını da biliyorum. Hakikaten ehliyetli ve liyakatli insanların Türkiye yönettiğinde e, biliyorsunuz 243 sayfa, 2300 maddeden oluşan Millet İttifakı'nı oluşturduğu e, ortak mutabakat metnimiz var. Bir iktidarı 5 sene boyunca ev ödevi şeklinde götürebilecek bir mutabakat metni. Tüm siyasi parti liderleri buna imza attı. Bu ortak mutabakat metnimiz tamamıyla masa etrafında iktidarın bile iktidar olacak partilerimizin bileşenleriyle beraber 5 yıl boyunca işlendiğinde ben Türkiye'nin tekrar adil, müreffeh, batı ile ve tüm dış politikada kendi saygınlığını yeriye koyan bir ülke olacağına inanıyorum. Biraz İktidar olacak partilerin de gerçekten Millet İttifakı'nın da zor günlerinde beklediğini görüyorum. Fakat bir iddia koyuyoruz. Diyoruz ki biz bu işi yaparız. Bu iddiayı koyan bizler olarak biz Türkiye yönetmeye hazırız demek istiyorum. Demokrasi ve Atılım Partisi olarak hayli iddialı bir şekilde kuruldunuz aslında. Evet. Kuruluş ya da ortaya çıkış döneminde hayli iddialıydı. Ama zaman geçtikçe biraz daha durum, şartlar değişti. Şimdi e, Millet ittifakı içindesiniz. Millet evet. İttifakı'nın birleşiğinizsiniz. E, hangi e, ortak değerler e, sizi e, bir araya getirdi altı parti? E, özellikle CHP ile, şimdi biraz önce de bahsettiniz, evet. e, e, sa akıl sağlığı yerinde miydi diye, düşünülürdü diye. E, size hangi değerler bir araya getirdi e, e, Millet ittifakı ortaya çıktı? Evet, güzel bir soru. Biraz bu soruyu dostane bir şekilde yanıtlayacağım. Buyurun. Şimdi maalesef ki bu başkanlık sistemi Türkiye'de üçüncü yolu mümkün kılmıyor. Çok kötü bir durum bu. Ya bir ittifakta olmak zorundasınız muhakkak. Ya Cumhur İttifakı'nda olacaksınız ya Millet İttifakı'nda olacaksınız. Şimdi Millet İttifakı'nda Cumhur İttifakı'nda olamayacağımız için Üçüncü yolu da mümkün kılmayan bu sistem, hakikaten yeni kurulmuş partilerin önünü tıkıyor. Çünkü şöyle bir durum var. Biz partimizi ilk kurduk Ali Osman Bey. Vatandaşa gidiyoruz. Ali Babacan Deva Partisi'ni kurdu diyoruz. Ya Ali Babacan gerçekten çok güvenilir adam diyor. Herkesin söylediği bu. Bakın şöyle bir anket verisi gelmişti bize. Ekonomiyi kim yönetir sorusunun cevabını Ali Babacan %70 bulmuşlardı tek soruda. Yani herkesin sağcısı, solcusu, milliyetçisi, Kürtçüsü, dincisi, ateisti herkesin ya Ali Babacan siyasi lider olarak be beğenmiyorum diyebiliyordu ama ekonominin başında olsun kardeşim diyordu. İkinci adam olarak tercih edildi. Aynen öyle. Yüzde yetmiş çok büyük bir oran gerçekten. Yani evet. 10 kişiye sorduğumuzda 7 kişi bize diyor ki Ali Babacan o ekonominin başını yönetsin. Fakat vatandaşın gözünde maalesef ki oy potansiyelimizi bilemediğimiz için ki vatandaş da bilemiyor işin aslı. Şu söylentiler oluşmaya başladı. Size oy veresek oyumuz zeba, e, heba olabilir. Söylentiler oluşmaya başladı.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 Sayın Cumhurbaşkanı adayımızın Veya diğer Millet İttifakı Birleşenleri Liderleri olarak resmi hiçbir şekilde Muharrem İnce ve Oğan'ı Kıracak bir cümle de duymamışsınızdır yani Muharrem İnce ve Sinan Oğan kanadından Belki böyle cümleler duyulabilir Onlar da nihayetinde belli bir Aday etrafında Birleşen insanları tatmin edebilecek Cevapları vermekte zorundalar Şimdi şunu Söylüyorum vatandaşa bugün biz Bireyli Sanayi sitesindeydik Uşak'ta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 Buna saygı da duymak gerekiyor. Kimseye zorla elini tutup altı bastıracak halimiz yok. Fakat şunda ta ühtüm var ve eminim Kemal Kılıçdaroğlu desteğimiz noktasında hiçbir bir tane fremiz yok. Bununla eminim. Kılıçdaroğlu'na destekli de sıkıntı var evet. ama Kılıçdaroğlu, na Kılıçdaroğlu, na Kılıçdaroğlu na hiçbir şekilde bunda kefilim. Yani, onu da size söylemek isterim. Evet. Araya izleyici sorularımızı atalım. Evet. Hakan Türkmen, Ordu Deva Partisi gönüllüsüyüm. Evet. Hepinize selamlarımı sunuyorum. Sağ Deva olsun. ve Millet İttifakı olarak Türkiye'ye imzanızı atacağız. Türkiye'ye imzamızı atacağız bu seçimde. Uşak'taki arkadaşlarımıza başarılar dilerim. Çok teşekkür ederim. Uşak'ta vekil adayımız yok. CHP listesine destek verecekler galiba. Evet. Yakın illerden kimler var ortak listede Biraz bir şey önce dediniz. söyledik. Onu da biraz önce söylemiştiniz. Evet. İzmir'de mi? de eski il başkanımız var. Kurucu il başkanımız Seda Kaya Ösen hanımefendi. Evet. İkisine de saha desteklerine, yarın işte Manisa'nın Kula ve ilçelerinde olacağız. Biz darara de destek veriyoruz. İnşallah bu ilimizin de vekiller olacaklar. Ufuk Akar, ben Sinan ve Muharrem İnce'ye oy vermeyi doğru bulmuyorum. Neden derseniz deyin, Se diyelim ki seçildiler pek mümkün değil ama nasıl ülkeyi yönetmeyi düşünüyorlar? Mecliste vekilleri olmayacak, bakanları, kadroları yok nasıl olacak? Bu iş yeniden bir maceraya macera mı yaşayacak ülkemiz demiş. Ufuk Akar. Bir macera mı olur Muharrem İnce ya da Sinan Oğan'ın seçimleri kazanması, Şimdi, Cumhurbaşkanı olması? Kıymetli arkadaşımız macera demiş ama ben bir siyasi partinin il başkanıyım. Üzerime düşen sorumluluk kimseyi incitmeden bu görevi hakkıyla yapacak olmamdır. Ben onlara maceracı demek istemem fakat işte biraz önce de konuştuk kıymetli Ali Osman Bey. Maalesef ki bu yol, üçüncü yolu mümkün kılmıyor. Bu seçim bir referandum seçimi. Tayyip Erdoğan ile Sayın 12. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan ile Sayın Müstakbel 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçecek bir seçim. Bir Bu bir referandum. Allah razı olsun ben Tayyip Erdoğan bu ülkeye hizmetler etmedi demiyorum. Çok büyük hizmetleri var. Savunma sanayisinde öyle, altyapılarda öyle. Dış politikada hakezak belli başlı başarılarımız var. Bunları görmezden gelemeyiz. Bunları görmezden geldiğimizde işin aslı Deva Partisi'ni ve Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan'ı da yok saymış oluruz. Açık ve doğru olmak gerekirse. Onun için biz diyoruz ki altı parti birleştik. Bir iddiamız var. Daha iyi yönetiriz. Diğerleri gibi tek adam üzerinden bu işi yapmak istemiyoruz. Herkesin görevi, sorumlulukları, bakanlıkları belli olacak. Herkes iktidarı belli bir şekilde paylaşacak ve yönetecek. Sayın 13. Mustakbel Cumhurbaşkanımızın liderliğinde. E, biz yönetemezsek bizi gönderirsiniz. Başka biri, Başka biri gelir. Türkiye'de demokrasi artık işlemesi lazım. Biz kral değil, kural istiyoruz. Logomuz o şekilde. Yani söylememiz o şekilde bizi beğenmezsiniz bir sonrakinde değiştirirsiniz gönderirsiniz Demok siyaset Demok yapıyoruz demokrasi nihayetinde demokrasi bunu söylüyor bize Cumhuriyet Halk Partisi listelerinde e, yer alan adaylarınız sızın bir kısmı ciddi şekilde eleştirildi kamuoyunda evet. günlerce konuşuldu hatta adaylar açıklandıktan sonra bunlardan biri Selma Aliye Kabaft'ı biraz önce de e, bahsettiniz bir de Sadullah Ergin. Evet. Ee, en çok kamuoyunda konuşulan, tartışılan adaylar bunlardı evet. ki Sadullah Ergin, bir de Çankaya'dan e, aday gösterildi. Sanki Türkiye'de başka seçim bölgesi yokmuş gibi. E, bu Ergene balyoz e, duruşmaları dönemindeki Adalet Bakanı oluşu, daha sonraki tutumu. E, Sayın babacanın işte bu da e, Ergene Kombalioz duruşmaları yeniden görülmeli açıklamaları. Ee, ne diyeceksiniz bu konuda? Ee, gerçekten e, o konuda bir mağduriyet olduğunu ya da olmadığını mı düşünüyorsunuz ki yeniden o duruşmaların görülmesi gerektiğini söylüyorsunuz? Ee, Saldırılar Ergin'i e, özellikle o noktaya e, o bölgeden adayı göstermek bir e, bayrak gösterme miydi? Yok. İnanın böyle bir niyetimiz hiç olmadı. Ee, tabiri caizse Deva Partisi şovu seven bir parti değil yani tabiri caizse. Ha, şov değil de güç gösterisi. Hiç hiç alakası yok. Sayın Bakanımız Sadullah Erginle ilişkilerimiz çok kuvvetlidir. Beni kendi evladı gibi sever. Çok sağ olsun ellerinden öperim buradan. İnsani olarak yani siyaseti bir yana bıraktığımızda her zaman aradığımızda gece gündüz aynı şekilde biz onu. Şimdi Sayın Bakanımız bizim Teşkilat işleri Başkanımız. Kendisi bu seçim zamanında aynı zamanda karargah dediğimiz Ankara'da olması gerekiyor. Şimdi Ankara ikinci sıradaki adayımız da parti sözcüğümüz İdris Şahin kendisi Çankırılı. Çankırlı olması hassebiyle o bölgede kendi hemşehleri var. Diyorlar ki İdris Bey sizi ikiye koyalım. Kendi hemşehlerinizi hem CHP'ye taşıyın. CHP olarak bunu söylüyorlar. Ankara'dan adayınız da Sayın Saddu Hergin olacak. Diyorlar ki size dördüncü sırayı yazalım. Fakat bir cayırtı koptu bu ülkede. Yani ben de çok üzüldüm. Gerek var mıydı de düşündüm. Şimdi şöyle, Sayın Sallı Hergün 2009 ila 2013 yılları arasında Adalet Bakanlığı yapmış. Kendi aktardıklarını, bize aktardıklarını ve kamuoyuyla paylaştıklarını size aktarıyorum ben de. 2009 ila 2013 yıllarında Adalet Bakanlığı yapmış. Ee, yaşça benden çok büyüksünüz, siyasi tecrübeniz belki benim yaşımdan da daha fazladır. Estağfurullah. Estağfurullah. Ee, Ali Osman Bey. Siz de bilirsiniz. Balyoz davaları vergine konu davaları 2007 yılında başladı. Hı hı. 2007 yılında dönemin Adalet Bakanı kimdi biliyor musunuz? Hatırlıyor musunuz? Galiba şimdiki Adalet Bakanı'ydı. Yok Mehmet Ali Şahin'di. Mehmet Ali Şahin. Pardon, evet, pardon, pardon. O daha sonra e, Selefi oldu. Bekir Boz'da, her gün. Yani bir kamuoyunda algı oluşturuldu. Sanki dönemin 2007 yılında başlayan Adalet Bakanı hakkında hiçbir konu konuşulmazken, Mehmet Ali Şahin hakkında hiçbir konu konuşulmazken her gün hakkında belli konular yüklenmeye başlandı, konuşulmaya başlandı. Sayın Sadullah her ve Sayın Ali Babacan kabinede 4 sene boyunca ortak mevkidaşlık yaptılar. Ve Sayın Genel Başkanımızın bize dediği şu, ekonomiyi düzeltmek için ilk önce adalet sistemimizi düzeltmek gerekiyor. Ekonomiyi yükseltmek için de adalet sistemimizi Avrupa standartlarında aynı şekilde yükseltmemiz gerekiyor. Şimdi diyor ki biz Sadullah Bey ile artık Brüksel ikinci evimizdi diyor. Yani yargılanma konularında dosyaları ben bilmiyorum. Siz biliyor musunuz? Tabii ki ben de bilmiyorum. Bilmiyoruz. Ben bir hukukçu olarak ya ben hukukçu olarak bilmediğim dosya hakkında da inanın çok bir yorum da yapamıyorum. Ha şu var. Burada bir mağduriyetler varsa hakikaten tekrar adil yargılanma hakkında adil yargılanma kapsamında şu anda zaten çok az bir şey kaldı yüksek ihtimal. Bildiğim kadarıyla çok az bir tutukluluk dönemi ya da cezalar insan var Ergenekon ve Balyoz davalarında. Onların herhalde belki de kalmadı. Kalmadı. Ama başka olaylardan dolayı işte tutuklu olanlar var. İşte bunlar da varsa. Ve ceza alanlar var. İşte bunlar olanlar. da varsa. Bunlar adil yargılanma kapsamında yargılanması gerekiyor. Biz Ergenekon ve Balyoz davalarını yeniden yargılayacağız diye bir durum yok. O Mustafa Yeneroğlu'nun bir konuşmasından bir kesit. Onu da kesip paylaşmışlar. Kamuoyunda böyle, böyle yanıltıyorlar. Öyle bir durum söz konusu değil. Kaldı ki biz partimizi kurduğumuzdan beri biz bilmiyor muyuz ya muhafazakar seçmene bu şekilde ulaşmayı? İki buçuk senedir biz bu şekilde hiçbir şekilde bir şey söylememişiz. Ne hikmetse ne hikmetse iktidarın trollleri son 20 gün bizi kendimizi düşürmeye çalışıyor ya. Yani bunlara gerek yok. Gerek olmadığını düşünüyorum. Ayrıca şunu da söyleyeyim. 2009'dan 2013 yılına kadar, 2011'de Sayın Sadullah Ergin'in atamış olduğu tüm bürokratlar bugün Cumhurbaşkanlığında veya yargıtayda veya Danıştay'da hiçbir şekilde atadığı bürokratların içinden bugünün tabiri caizsiyle kime göre veya niye göre olduğunu bilinmez. FETÖ'cü olarak çıkmamış ama nedense Sayın Sadullah Ergin Ankara'nın çankalısından aday gösterildiğinde bir cayırtı koptu, bir sıkıntı oldu. Ama unutuldu diye düşünüyorum. Son bir bir hafta on gündür artık şeyler zaten yok. Zaten asıl sizin deyiminizle cayırtayı koparanlar... E, bizim ittifak ortaklarımız değil. Sizin ittifak ortaklarınızdı. Özellikle CHP'lilerdi. Ama... O, e, Mustafa Balbay'ın bir yazısıyla başladı zaten o olay. CHP eski milletvekiller. Ama onu arttıranlar inanın bizim ortaklarımız değildi. Şimdi CHP milletvekilliği durumunu da size anlatayım. CHP diyor ki Ankara dördüncü sırada biz size yer ayırdık. Biz de diyoruz ki Ankara dördüncü sırada biz Sadlı Ergin'i koymak istiyoruz. E, şu da bence yanlış. İşte siz e, Sadlı Ergin'i oradan geri çekin. Niye çekelim ki? Çekmek zorunda değiliz ki. Biz adayımız olarak Sadlı Ergin'i be belirlemişiz. Evet. Geçmişimizde ilgili bir yanlışımız varsa biz bu yanlışı düzeltmeye Ece her CHP'den zaman... CHP'den de öyle bir talep gelmemiş zaten bildiğim kadarıyla çekin diye bir talep gelmemiş. Hayır kamuoyunda böyle bir... Hı -hı. CHP zaten... Ya saygı çerçevesinde bu talebi sunmazsınız ki yani. O bizim iç işlerimize karışmak olur ki CHP de bunu yapacak bir parti değil şu an itibariyle. Gibi gibi bir sürü söylemler, ez cümle. Evet. Bugün itibariyle o kamuoyunda çok da bir... Geçti geçti, geçti yani, zaten evet. artık konuşulmuyor seçim almaklarına girince... Tekrardan diyorum yanlış yapmışsak biz yanlışlarımızı düzeltmeye hazırız. Türkiye geçmişiyle ileri inşa edemez. Biz ileriyi inşa etmek istiyoruz. <Gülüyor> Ee, Hasan Tokat e, izleyicimiz Manisa'dan Uydu'dan izliyorum başarılar burada Selma Aliye Kavap var vekil adayımız Ege'de kaç aday var ülkede kaç aday var diye sormuş onu cevaplamıştım. Ege'de iki tane kadarıyla. ülkede 26 tane ee, Emel Akyürek Karal'dan izleyicimiz Ben Deva'nın da Gelecek Partisi'nin de Saadet'in de, Demokrat Parti'nin de seçmeninin çok rahat CHP'ye oy vereceğini düşünüyorum. CHP artık eski CHP değil, herkesi kucaklıyor ve de bu seçim parti seçimi değil, parlamenter sistemi isteyenleriyle tek adamı isteyenler arasında bir seçim demiş Emel Akbirek izleyicimiz. Galiba sizin düşüncelerinizle de örtüşen bir değerlendirme olmuş sorudan çok. Evet. Biz hepsini taşıyamayacağız diyorum ama neydi? Emel miydi ismi? Emel, Akgürek, Emel evet. Hanım'a çok selamlar sunuyorum buradan. Bizden büyükse de ellerini öpüyorum. Ee, ama o demek ki eşinde dostunda böyle bize veya Demokrata, Gelecek Partisi'ne, Saadet Partisi'ne oy verecekler de demek ki CHP vereceğiz demiş. Ben sevindim, daha mutlu olurum. Yani keşke CHP, tüm seçmenimizi CHP'ye taşıyıp... CHP'yi vereceğiz demiyor ben yanlış mı okudum? Evet. Artık bu ıı, Millet İttifakı içindeki Demokrat Partisi, Saadet Partisi evet. gelecek deva Çok rahat bir şekilde CHP'ye oy vereceğini düşünüyorum. Çünkü CHP c eski CHP Aynen değil. Aynen öyle. Ama Çünkü... biz hepsini hani yalanı rüyaya gerek yok. Sevdiğim işler de değil. Yani imkansız. Yani tüm seçmenimizi O mümkün değil galiba. Yani biraz önce Bilmiyorum. de o örnekleme verdim ya. Yani CHP seçmenine deseydik ki biz Saadet'ten gireceğiz. CHP seçmeninin hepsi verebilir miydi? Veremezdi. Yani çok Türkiye'deki çok belli değerler... Veya belli algılar hala devam ediyor. İnşallah bunlar da kırılır. Evet, Murat Gürel, Deva Partisi Genel Başkanı. Seçim ikinci tura Muharrem İnce ile Erdoğan arasında kalırsa Erdoğan'a oy veririm gibi bir açıklama mı yaptı? Dedikodu aldı başını gidiyor. Ben de buradan tek yetkili isim il başkanına sormak istedim diyor. Sayın Babacan'ın böyle bir açıklaması basına yansımış da aslında. Bu şekilde değil ee, ama. Muharrem İnce ile Erdoğan e, ikinci tura kalırlarsa Erdoğan'a oy veririm. Öyle demiyor. Muharrem oy vermem diyor. Çünkü e, o onun, o zaman... Babala TV Oğuzhan Uğur'un programında. Yok orada o zaman şunu... Yani Muharrem İnce'ye oy vermem demek Tayyip Erdoğan'a oy veririm demek, e, demek başka değil. Başka seçenek kalmıyor. <gülüyor> Seçme, seçime gitmeyiz <gülüyor> belki yani. Ta bunlar tabii ütopik düşünceler. Bunlara gerek yok. Dediğim gibi biraz önce Muharrem İnce ve Sinan Oğan'a kızmıyorum. Çok Onların güzel. da önünü açmak için ilk önce gelsinler bize versinler. Bizim ittifakımıza biz bu seçimi kazanalım parlamenter sisteme geçtiğimizde herkes tatlı tatlı rekabetini yapsın. Süremiz de bitti. Ee, evet, bir soru Bey. daha var ama ben onu almak zorundayım. Ee, e, evet bir soru ama onu kısacık tamam, bir dakika yani, gibi bir bakalım. süre içinde. Gelecek ve Deva Partisi olarak evet. bunun içine Saadet Partisi'nde katabiliriz. Seçimlerden sonra mecliste ikinci bir Adalet ve Kalkınma Partisi grubu olur musunuz? Şu an için bu konu hakkında hiçbir gelişme yok. Ben de zaten seçimlerden sonra dedim. Kritik bir oylama söz konusu olduğunda CHP'ye karşı Adalet ve Kalkınma Partisi işbirliği yapar mısınız? CHP karşı derken? Evet CHP listelerinden seçiliyorsunuz. Evet. Ama mecliste kritik bir oylama var 6 ay sonra ya da 1 yıl sonra neyse. O oylamada CHP ile karşısında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tutumunu destekler o misiniz? Hayatın olağan akışına aykırı zaten. Nihayetinde biz iktidarı paylaşacak olan partileriz bizim hazırladığımız kanun tekliflerine biz eee seçimi kazanırsak AK Parti muhalefet olmayacak mı? İktidarın hazırlamış olduğu bir kanun teklifine muhalefetle beraber nasıl karşı çıkabiliriz? Ya aynı dünya görüşünden beslenmiş olmanızdan belki de Yok. hareketle böyle bir soru ortaya. Şimdi şu var zaten 6 siyasi genel başkan, Cumhurbaşkanı yardımcısı var. 5 siyasi genel başkan, Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak Birimiz bir genel başkanımız da Cumhurbaşkanımız olacak. Hı hı. Görev verilmesi halinde iki tane Büyükşehir Belediye Başkanımız, Cumhurbaşkanı Yardımcımız olacak. Allah izin verirse. Evet. Zaten masanın etrafında alınacak kanun teklifleriyle beraber bizim mecliste biz buna hayır diyelim dememiz, hayatın olağan akışına çok aykırı bu olmaz yani. Son bir dakika, Tabii. son sözlerinizi alabilir miyim? Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şunu söylemek istiyorum. 28 yaşındayım. Ben Türkiye'nin en genç il başkanıyım. Yok benim rekorumu kıramadınız hala. <gülüyor> Hayır şu an itibariyle aktif aktif <gülüyor> olarak. Evet. Bunu bazen gururla ama bazen de inanır mısınız söylüyorum. Çünkü Avrupa'da 16-17 tane ülke gezdim. 28 yaşında hiçbir gencin derdi siyaset değil. Hepsinin derdi eğitim, sosyal konular. Evet. Hiçbir şekilde siyaset değil. Biz bu iktidar gitsin diyoruz, niyetimiz biz daha yönetiriz diyoruz. Allah bir dil bin kere razı olsun. Çok büyük hizmetleri de geçti ama artık olmuyor diyoruz. Kural gidecek, kural gelecek diyoruz ve sana söz diyoruz. Çok teşekkür ederim zaman ayırıp ederim. geldiğiniz için. Çok sağ olun. E, düşüncelerinizi e, bizimle paylaştığınız, izleyicilerimizle paylaştığımız için. Eğer arada e, hoşa gitmeyecek sorular olmuşsa da hayır, sizden hayır. önce adi, hocam kusura bakmasın. Destop. Destop. <gülüyor> bir yakalamış ya bu tür soruları da Destop. sormak gerekiyor. Peki siz hiç gördünüz mü e, programdan önce sorulara bakayım diyeniz? Yok hayır. Tamam. Öyle bir tercihiniz isteğiniz olmadı. Hiçbir zaman olmuyor değil mi? Her zaman buraya geldim. <gülüyor> Her evet. zaman istediğinizi sorabilirsiniz. Öyle bir cevap veremeyeceğimiz oluyor. halde de bilmiyor deriz çıkarız. Çünkü evet, bilmiyorsak cevap veremeyiz. Yapacak Hoş bir şey yok, yok ya. yani. Evet bir programın bir seçim özelinin daha sonuna geldik. Bir başka programda birlikte olana dek. Hoşçakalın.